Merhaba dostlarım ben Serdar ve Fallout 76'ya baştan Hoş geldiniz en son kara keçiyi tam bir noktada bırakmıştık ama gece midemin değilim. Gece ve kendiliğinden gelen bir şeydir. Bak yine Fallout 76'ya giremiyoruz okey. Ee, geçen defa oyuna başladığımız noktadayız. Hayır abi böyle bir şey yapmıyorsunuz. Böyle bir şey yapmıyorsunuz sizin canınızı okuyorum ben çok Lan! Şişt! Alo! Neyse hallettik. Aşağıda daha fazla robot var büyük ihtimal. Aşağı değil hemen önümüz, önümü daha fazla robot var. Hocam sen. Yay. 20 atom kazandım harika. Bir tane daha var. Selam. 100 tane robot öldürdüm mü ben gerçekten ya? Öldürmüşüm. İyi işliyorsun Karakeçi iyi işliyorsun. Şimdi Osman'ın başındaki şapkanın. Geçen bölümde aynı olduğunu fark etmişsinizdir. Bunun... İyi bir sebebi var. Osman demişim, affedersiniz. Seriler çok karışıyor. Ee, Osmanlıla karıştırdım. Ee, Karak içinin e, kafasındaki şapkanın e, fark, aynı olduğunu fark etmişsinizdir. Bunun nedeni bu video ile önceki video arasında çok bir zaman farkı yok. O yüzden önceki videoyu daha yükleme fırsatı bile bulamadım. O yüzden. Ama şu an iyi ya. Bu şapkayı beğendim. Başka sutasım da var yani güzel. Ses duydum. Wo wo wo wo wo Okay. Kim savaşıyor? Blood Eagle kim savaşıyor? Tamam, sen mi Bloody Eagle'san ben seni vuracağım. Çünkü sen düşman görünüyorsun. Kiminle savaşıyor ki bu? El? Ehe sinek denedim. E karşıda kim var? O onu lan. Blood Eagle Attack Dog. Tüh, vuramadık. Sıkıntı değil. 300 se... o short hunting rifle. Harika bu benim şeyimden daha iyi. Ben bunu... Tamir ederim. Ya keşke bunların giysilerini alabilsek ya. Hopps. Yay. Bizi... Tespit etmeleri çok daha zor hale gelmiş sanırım. Ha sanırım bu çiftliğe yaklaşıyoruz. Wo oh, wo oh, wo oh, okey. Sanırım çiftliğe yaklaşıyoruz. Güzel. Okey burada bir bayrak var. Bu bayrak varsa bu bir faction göstergesidir diyeceğim ve. Yoksa dünümüz Amerikan bayrağı mı bu? Bilmiyorum belki Anclayv. Anclayv şeyidir. Hocam bu ne? Amerikan bayrağı bu. Yani Anclayv mı var burada acaba? Yoksa... Başka bir muhafazakar faction mi var? Merhabalar efendim. Bu armor workbench. Aha, scrap items diyebilirim ha. Scrap all the junk. 117'den 111'e düştük. Harika. Buraya güzel bir yer şey kurmuşlar ha. Savunala, savunulabilir bir yer burası. Hoşuma gitti yani. Bir A, bir selam. Aa, sizni Sizinle konuşamıyorum. o wow, kadın beni tehdit etti. Tehditlerim boş ama. İyi sert insansın tamam güzel. Kendinizi koruyabilecek insanlarsınız. Ben sadece konuşmaya geldim. Belki önceden biraz müzik çalarsam ilgilerimi çekerim. Bak, bakın nasıl müzisyenim ama. Çok iyi lan. Yukarıda hareketlenmeler oldu bak müziğimi duyuyorlar. Ne kadar iyi çalıyormuş bu. Yabancı diyerek şey yapıyorlar. Hah well-tuned. Well-tuned bize ne kazandırıyor ya. Ben bakmak istiyorum ona bir. Effects well-tuned. Aa, Bir saat boyunca aksiyon panarı rejenerasyon artıyor. Harika. Hah böyle yapacağım ki siz şeyleri duyun. Görün en azından. Çıkan mesajları görün. Ben bana kara keçi derler. Genelde haydutlar ve sevilmeyen insanlar. Çünkü. Beni sevmeyecekleri şeyler yaparım onları. Ne? Bunları alabilir miyim? Teşekkürler. Soymam izin verdiğiniz için çok naziksiniz. Merhaba. Yolun devamında e, bir sürü mekan var diyor. Bak sahip olacağım. Belki oralara gitmelisin diyor. Bak Belki buradan gitmelisin diyor. E, West Virginia odun şirketiyle ilgili bir anlaşmanız varmış. Tabii, oradaki şeyler çeteyle ilgili. Hayırdır? West Hiçbir şey bilmiyorum onlar hakkında. Ve şimdi şu an gitmeni istiyorum. E, emin misin? Ben onlara ben onlardan bahsederince ben terlemeye başladım. Bir şeyler bildiğini biliyorum. Tamam, tamam, tamam. Bir anlaşmamız vardı. Biz onlara biraz erzak veriyorduk, onlar da bizi koruyordu. Ne bilmek istiyorsun ki onlarla alakalı? Ben tamam, bu anlaşmadan bahsetti ya. Belki ben de bir anlaşma yapacağım. Her ayda bir yiyecek, cephane. Burada Mörey ve ben e, kendimiz götürüyorduk oraları ve bir şifreyle giriyorduk. Çok güzel, şifreyle şey yaparız, gireriz. Kaç kişi olduğunu biliyor musun orada? Bir düz yine. En az, bizi ana binaya <gülüyor> sokmuyorlar. Yani, tam olarak kaç kişi olduğunu bilmiyoruz. En az 12 kişi. Nereden geldiler? <gülüyor> Doğudan geldiler. Yani deli değiller. Yani tipik raidlerler değiller öyle. Hemen saldırmıyorlar. Mantıklı insanlar. Konuşabiliyorsun. Nasıl avlanacaklarını veya çiftlik yapacaklarını bilmiyorlar. Çiftçilik yapmaları bilmiyorlar. O yüzden anlaşma yaptık. Onlar teklif edeceğin bir şeyler varsa teklif edebiliyorsun. Oha onları öldüreceğim. Bunları bana verebilirsin diyoruz artık. Yok. Şu an değil abi. Şu an değil. Bir konuşmaya çalışalım ondan sonra. Lütfen artık gider misin diyor. Bas git diyor. Siz, ee, sen buraya hazine için mi geldin? Hazine Bela'dan başka bir şey değil. Biz burada yeni hayatlar kurduk. Özel hayatlar. Artık değil tabii ben geldiğim için. Yeni mi geldiniz buraya peki? Herkes gibi. Tabii biz tamam tamam abi ben seni bırakacağım. Tamam hadi görüşürüz hocam. Kendine iyi bak. Yalnız e, yapıştırıcınız varsa salır mı? La yapıştırıcınız hiç çok mu ya? Bir şeyler yapıştırıyorsunuzdur abi. Ne bileyim. İyi cevap yapıştırıyorsunuz yani onu biliyorum ama bunu açarsan peki bana saldırırlar mı bunlar? E, deneyelim. Kırmızı yazmıyordu bak. Sen buradan bir şeyler çalıyorsun yazmıyordu. Agreement with radicals. Anlaşma. Megi bak hepimiz buradan yarar sağlıyoruz. Biz size koruma sağlıyoruz. Siz de bize yemek veriyorsunuz. Kamptaki adamları mı besliyorum ben de? İstediğini alıp bizi burada aç mı bırakacaksın? Harar öyle olmayacak. Ben öyle olmamasını sağlayacağım. Anlaşmamız var mı şu an? Anlaştık mı? Anlaşmanı alıp bir tarafına sokabilirsin. Biz köle değiliz. Eğer yemeğimizi istiyorsan... Maggy öldürdü. Özür dilerim Maggy. Kalanımız bu anlaşmayı şey yapıyoruz. Her mevsimde bir size getireceğiz diyor. Her ayda bir. Hocam siz birisini mi öldürdünüz? Siz kendi içinizden birisini mi öldürdünüz acaba? Mavi Tuna'ya şeyini kullanarak içeri giriyorsun. Şifre ölmüş. Hocam siz birisini öldürmüşsünüz ama ben ben böyle kalamam ki benim benim bir taraflarım kaşınıyor şu an. Benim etim kaşınıyor şu an. Etimi kaşırdın koçum neredesin? Psş, hoca. Selam. Sen mi gidebilirsin buradan? Öyle mi? Neden benim gitmemi istediğini anladım. Siz katil sizler katilsiniz çünkü. Kayıtları buldun, peki. Baştan da yaparım. Maggie öldürecekti. O serserilere karşı durmamızı istedi. Hepsine karşı duracaktık. Bizden sadece 4 kişi var. Nasıl bizi etrafımıza sarar biliyor musun? Bir kızım var. O hayatta. Çünkü hepimiz o anlaşmaya razıydık. Ve gibi bütün bunları bir kenara atacaktı. Çünkü itip kakılmayı sevmiyordu. Yakında veya şeyde olacaktı. Öyle veya böyle olacaktı bu. Hocam görüşürüz. Sizi bir kenara yazdım. O reddelerden kurtulduğum anda buraya gelip bu, bu, bu yerleşimi edeceğim Sen beni çok kaşındırdın. Hiç sevmediğim bir durumdur bu. Ya çünkü çok net bir sorun var. Ya sırf sayılarla mı ölçüyorsun yani kimin yaşamaya değer olup kimin değmeyeceğini anladın mı? Belki o bir kişi çok daha fazla şey da hayata. medeniyeti ve artık buradaki düzen her neyse. Ya bir kişinin değeri sayılarla olmaz kaliteyle ölçülür. O yüzden öyle yani. Ben burada uyuyabiliyorum, peki ben uyuduğum sürece şey oluyor mu? Burada başka bir şey yok mu ya? Yok. Tamam. Ben uyuduğum sürece canım artıyor mu? Çok merak ettiğim bir şey. Gaz maskesiyle uyurum ben de her zaman çünkü ne, ne kadar dikkatli olursanız olun yeterince dikkatli değilsinizler. Aa evet canım artıyor çok iyi lan. Tamam biraz artırsınız canımız. Yani orada etik bir ikilem vardı ve o ikilemi çözeceğiz yani bir süre sonra. Hadi hadi kalk. Valrest well harika lan. İyi dinlemişim ha. Işık atabiliriz. İyi dinlemiş olmam bana ne kazandırıyor? XP %5 fazladan geliyor 2 saat için. Harika. Yani her saat başı bir şeyler tınlatırsak. %25. Daha hızlı artacak. Action pointlerimiz yalnız. Hocam. Ben bunlarla çok net bir anlaşma yaparım ha şu an. Şu an. Çok net bir şekilde tehdit ederim çünkü öyle mazlum köylü falan değil bunlar. Hey, daha fazla sorun var da. Şu anlaşmadan bahset bakayım. Aynen ben o iftirleri öldüreceğim. o şeyleri bana verebilirsin. Aa, sen onu yaparken sana bir şeyler verebilirim. Ama tek seferlik olur. OK, başka sorun yok. Görüşürüz. Görüşmeyiz umarım ama. Adamı tehdit ettim be. Adam bana iş verdi. Okey. Tamam. Lan hiç yapıştırıcınız yok mu be? Bir yapıştırıcı fena olmazdı ya. Neyse yapıştırıcıyı sal şu an. Ulan çok iyi olurdu ya bir yapıştırıcı bulsaydık. Baya güzel şeyler yapardık. Artık mesajları görebiliyorsunuz değil mi? Şeydeki mesajları görebiliyorsunuz şu taraftaki. Şuradaki. Yukarıdaki. Bu evet. ilerideki, ilerideki yer panayır. Meydanım yoksa. Hayır burası ilginç farklı bir yerleşik. küçük bir yer, kamp gibi bir şey. Ne bu? Burası bir kamp. Ha, Tinker's workbench ya. Yes. Yapıştırıcı yok mu ya? Dünyada yapıştırıcı bitmiş. Dünya böyle sona erdi apaplarım. Yapıştırıcı bitti dünyada. Aha! Harika lan! Yeni bir plan. Öğren, öğren. Yeni bir şey öğrendim. Harika. Hocam cephane. Ha, hiç yapamıyorum çünkü borutum yok. Aha! Yes! tak Tape. Harika. Yapıştırıcı aldım. Aa! Bir tane yapıştırıcı. Süper. Excess adhesive ya yeah. 5 tane. Rahat rahat şu an bir şeyler yapabilirim. Koş, koş, koş, koş. koş Nereden geldim ha? Çiftliğe geri koşup şey yapacağım. Tüfeği yapacağız. Abi. Hadi yeni tüfeğimizi şey yapalım. Workbench Repair. Oh, 40 vuruyor hala. Fire rate 3, range 132. Fire rate 3, range 96 mı? İsabetlilik de 65, bunun 63. Dostum seni ben, sen geliyorsun. Kusura bakma. Ha? Ah, crafting item unlocked. Browsing grip, harika çok iyi. Neden bunları yapamıyorum? Scrub'um yok. Tamam, sıkıntı değil. Okey, şu an iyi miyiz? Yay! Bu bizim Pipe Revolver'ımız. Bu da artık Hunting Rifle'ımız. Av Ama Av geliştirmek için Screw'a ihtiyacımız var. Bunu toplayamıyor muyum ya? Bu toplanabilecek bir şeye benziyor ama neyse. Aa bu ne lan? Bu birisinin kampı. Aa merhaba. Selam. Bakabilir miyim? Selam. Wow, okay, okay, okay. Çok iyi hocam. Kolay gelsin. Beckett, oğlum çok iyi lan. Böyle bu oyuncu kendisini böyle hoş bir yer yapmış, güzel. Kolay gelsin. Çok iyi abi. Ben de böyle bir şey yapmak istiyorum ya. Kendime göre, kendi tarzında bir yer yapmak istiyorum ben de ya. Böyle birinci katı. Çalışma alanı dükkan gibi bir şey olacak. İkinci katı ben ve benim hobilerime ayrılacak. Oo, oha bir tane daha short hunting rifle bulduk. Süper. Abi harika. Buraya gelmeyi unutmayın. Bu oyunu oynuyorsanız. Aha bu daha açılmamış. Lan, lan dört tane vardı zaten ya. Tüh. Aa, hiçbir şey yok. Sadece şey verdi. Tecrübe aldım açtığım için. Oo, oo, oo. Açtık okey. Çok korkuyorum açamayacağım diye. Peki burada neden bir sürü lavabo var? Bu ne yapıyorsunuz abi? İçerisi çok kalabalık bir yer olabilecek gibi görünmüyordu. Tek kişilik. Tek kişinin yaşayabileceği bir alan. Tamam yolumuza devam edelim. Yeni güzel tüfeğimizle. Hedefe devam. Çok da oyalanmayalım. İleride bir yer görüyorum. O gitmemiz gereken hedef mi acaba? Panayır yeri mi? Yoksa başka bir yer mi? Panayır yeri sanırım. Evet evet Panayır yeri okey. Geldik. Okey burada Scorched var. Benim... Benim çok iyi şeyim var şu an. Mermilerim çok iyi. Nerede lan bu? Göremiyorum ki. Bu mu? Sen ne ölmedin be. Belki ters bir açıdan yakalarım. Lan tüh. Hah öldü. Sen neden bu kadar güçlü çıktın ya? Panayara geldik. Respondular. Acil uyarı. Abi yok ya. Oğlum kurt sürüsü bulmam gerekiyor. Çok özür dilerim ben ölürüm. Kurt sürüsünün alfasını, reisini bulmamız gerekiyormuş. Beni öldürürler onlar. Ben zaten şu anki <gülüyor> halimde çok şey beceremiyorum. O, bir kliap batır kap. Harika. Çevreye dikkat etmem gerekiyor. Çevrede bol bol skorch var. Sağ taraftan bir şey duydum. Ben hala görmedim lan sen çok ilginç. Divinbe çıkacak şimdi. Nereye gitti? Harika. Gizli gitmek bayağı işe arıyor ha. Fortune. Türü. Ama iyi, iyi mi yaptın şimdi senin bu yaptığın ya, ha? Hoş bir şey mi? Herkeste Pipe Revolver'ı var. Neden? Neden öyle? Tamam buna geçeyim ben de. Daha güçlü zaten. Ha işte tam bunu diyecektim. Böyle şeylere girmemiz gerekiyor artık. Böyle küçük küçük yerlere girmemiz gerekiyor. Çünkü rispi veriyor. Learn abi. Artık... Corn Pawn her neyse nasıl yapılacağını biliyorum. <gülüyor> Burada bir şey var mıdır acaba? Bu, da, bu dostumuz inanılmaz bir keyifle ölmüş ya. Nükleer patlamada öleceksek lütfen böyle ölelim. Ellerimiz başımızın arkasında pişmiş kelle gibi gülümseyerek, sırıtarak. Hoş bu kelle gerçekten pişmiş nükleer alevlerle. Oradan birisi mi beni gördü? Kim beni gördü? Orada birisi oranıma saradım. Sağ taraftan bir ismini gördü. Tamam siz bir süre daha beni görün. Sıralım şuradan. Şunun içine daha fazla scorched var. Selam. Hala gizli değilim. Oo, Bu ne lan? Bu kadar fazla şey yokmuş burada. Aa hala gizleyelim. Vursan adam vurmuyor. Neyse dur. Biraz geri çekilelim de üzerimize gelsinler. Daha iyi savunma yaparız. Bence şu noktada bir tane radar wave kullanalım. Bakalım ne nasıl azaltıyor. 60 azaltıyor sanırım. Hepsini azaltıyor mu? Hepsini azaltmıyor, Okay. Bunu görmek istemiştim. Bu da kesinlikle tükenmiyor çünkü bütün Scorch'lar nedense... Pipe Revolver kullanıyor. Nerede lan bu herif? Sizler kim kimsiniz burada? Aa yukarıdaymış lan herif. Çok yakından ses geldi. Wow wow wow wow wow hey hey hey hey hey. Hey mış kiyor ama Popülasyonunuzun yarısınızı öldürdüm zaten. Çok bir şeyiniz kalmadı. Şöyle uzaktan uzaktan bakarsam istediğim bir şey var mı? Ben orada istediğim bir şey var. Al. <gülüyor> Beş dakika. <gülüyor> i̇şte bu. İşte bu. İşte karaköçü böyle birisi. Bu kadar BDS birisi karaköçü. Amusement Park Worker e, Deneriz. Ne bu? Dan çok dandik bir şeye benziyor ama. Ser <gülüyor> merkezi öldürdük ya. Aaa polis şapkası. Öf böyle de gezebiliriz ya. Lütfen düşüncelerinizi belirtin yorumda. Hangi şapkaları daha fazla istediğinize dair düşüncelerinizi belirtin. Böyle de gezebiliriz ama yani. Şu an için böyle gezeceğim. Şu an için böyle gezeceğim. Benim sağ tarafta çok fazla. <gülüyor> Şu tarafta çok fazla görünüm birikmeye başladı ve beni hafif rahatsız etmiyor değil yani bu durum. Bu mu daha iyi yoksa bu mu? Neden seviye atladım aman? Bir eventi failledim. Faillediğim için tecrübe mi aldım? Bu hayatı aslında hatalar yaparak öğrenmiyor muyuz apalarım? Level up lütfen. Level 5'e ulaştım. O yüzden insanlarla birlikte çalışabilirim. Tek başıma oynayabilirim veya düşmancıyla davranabilirim. Çok teşekkürler. Böyle bir şey yapmayacağım. Ben Perception'ı yürümeyi devam edeceğim. Çünkü dediğim gibi daha konsantre karakterleri çok seviyorum ve konsantre karakterlere neler olduğunu, olduğunu öğrenmek istiyorum ve karakteri gerçekten bunun için yaptım. Koca gözler, koca kulaklar derken Perception içinde. Devam et abi. Concentrated Fire zaten bununla ulaştık şeyi. Hah, Pick Lock harika. Lock picking'im +1 ar artıyor. %10 daha kolay. Lockpick yapabiliyorum. Güzel. Aslında tam olarak çok uygun duruma. Aa burayı açabiliyorum. Harika. Ama riskli bir yer. Abi kırıldı ya. Olum iki tane kaldı. Çok kalmadı ha. Ah. Oh. iki tokam kaldı. Çok, abi çok şey. Çok sinir bozucu. Baton, Bunun için mi geldim ben buraya? Neyse al bari. Prevormoney. Tamam para aldık. 45... 51-45 round. Ooo. tam bunu da al. 5 tane de arrow aldım. Keşke arrow yerine başka bir şey olsaydı ama. İç, iç, ramı iç. Hani içtiğim şey bana nasıl bir yardımcı, ne kadar yardımcı olayım bilmiyorum. Beni susatmış olabilir. Hocam selam. Sen... Hocam bu ne? Dol. Senin oyuncak ve beyin var burada. Senle hemen konuşacağım. Beş dakika. Aha! Güzel, harika. Selam! Leo Bowitz, hey, Lai Bovitz. Oh. Aa, sen onlardan biri değilsin. Beni soymaya mı geldin? <gülüyor> <gülüyor> Hiçbir şeyim yok dostum. Sen, Batı Virginia şirketinin herkesi çıkarabileceğini düşünüyor musun? Bunu nasıl yapacaksın? <gülüyor> o adam da konuştun değil mi? <gülüyor> ee, benim de numaralarım var tabi. <gülüyor> Hepsini öldürebilirim. İsteriz, istersem. Ama öylece yapmayacağım bunu. Sene bana bir şey vermelisin. Ne istiyorsun? Yakında bir ada var, içinde büyük bir yuva var. Bana bir şey getir, yumurta getir. Sen bana ne vereceksin? Sana astral seyahatçı vereceğim, ışınlayıcı vereceğim. Hükümetin yaptı. ...laboratuvardan çıkardım. Seni fiziksel formuna alıp çok astral bir forma sokuyor. Neredeyse görünmez oluyorsun. Hem aynı zamanda insanların aynı dünyasındayken aynı zamanda da fiziksel olarak şey almıyorsun. Sana bir e, stealth boy vereceğim. İnsanları görünmez yapan bir cihaz yani. Fiziksel formdan bir şey almıyor sana sadece görünmez yapıyor. Ben bunu nereden çalacağım? Yumurtayı. Kötü bir şey e, koruyor bu yumurtayı. E bu şey seni görünmez kılıyorsa sen neden almıyorsun? Seni görünmez yapıyor ama o kadar çevik yapmıyor. E ee ben de çok çevik değilim ya. Hükümetten kaçtımdan bir o kadar şey yapmıyorum. Tamam hadi gideyim. Ne tamam nerede bu? Yumurta. Aa batıda. Çok merak ettim anne ne var orada. Önce bu workshop'u bir ele geçirelim. Burası bizim olsun. Elim F5'e gitti. Follow daldışkanlı. Quick save atarım diye. E burada bir şeyler var abi zaten. Birileri almış burayı. Birisi almış oğlum burayı ben neden burayı şey yapayım. Anon workshop mu? Oha param yok. Bunu yapacak param yok. Biraz sonra öleceğiz affetlerim. Müzik çok iyi değil mi ya? Müzik bayağı iyi. Burada bir şey var mı? Evet. Ne süper mutant mı? Of. Hocam sen ölmüyorsun sanırım ben öleceğim biraz sonra. Senden bir tanem var senden bir tane var. Ateş etsene. A öldü lan. Nasıl öldün oğlum sen? Çok iyi. 2 cap. Barut da aldım süper. Hadi, hadi yüzümü güldür oyun. Hadi yüzümü güldür. Yüzümü güldür oyun. Okay. Bak ne diyeceğim. Her zaman oyun dünya istediğimiz şeyi vermez. Elimizdekilerle yetinmemiz lazım. Bunları bir aynen bir scrapleyelim abi. Scrap. A harika. Silahmasına ihtiyacım yok bunları şey yapmak için. Süper. Oğlum bir şeyler öğrenebiliyorum ha. Bunları da scrapla. Harika. Harika. Leflek. Evet evet scrapla. İyi gidiyoruz ha. Sürekli daha iyi gidiyoruz. Bu arada haritanın ucuna geldik. Haritanın sonuna geldik. Danger diyor. Şu an dangerdayım. Ulan sevgili esim geldi yine ya. Burada bana bir kuş olduğu söylendi. En azından kuş olduğunu tahmin ediyorum. Ve yumurta varsa. Deathclaw mu? Ne diyorsun oğlum sen? Bir şey diyeceğim. Gizlen. Aksiyon puanları bir yerine gelsin. O yumurtayı aldığım gibi koşa koşa suya gireceğim. Ve sudan kaçacağım. Çünkü falloutta genelde sulardayken düşmanlar sana bir şey yapamıyor. Oh ho ho ho. Oh ho ho. Abi aman. Ney ney ney ney ney? Ney ney ney ney. Orada bir şey vardı. Aa, oğlum sarım gizli gizli kaçacağız ha. He he. Kaçtık mı? Hey hey hey hey, çok iyi lan. Harika, harika. Öleceğime o kadar evindim ki. Hem de iki tane yumurta aldım. Bir tane de değil. Burası normalde şey, şurayı claimleyebilseydim, yani azdan buradaki yeri ele geçirebilseydim. Burada kaynaklar vardı. İşte titanium, çelik veya bilmem neyin madeni diye kaynaklar vardı. Ve bana düzenli olarak kaynak verecekti burası. Tabi bir süre için. çünkü sürekli geri gelip korban bir falan filan. Lan! Siz geri mi doğdunuz? Oha! Recoil kompensated. Sen 45 vuruyorsun abi. Ben seni alırım ki. <Gülüyor> Selam. Hocam. Sana yumurtanı buldum. Ha ben desk olan bir adaya yolladın. Şuradan gitmek istemediğini biliyorsun. Yumurtamı buldum mu yoksa? Hay hadi bakayım, buldum yumurtayı. Aa ne kadar güzel bir şey o. Ha büyüyünce bana baba diyeceksin. Al, stealth boy verdi bana. E, bir şey söyleyeceğim. Ben ikinci bir yumurta daha almıştım değil mi? Yanlış biliyorum. Oho. Dett kırdı yumurtasıyla neler yapacağız acaba? Dett'le omlet yapabilir miyim lan? Abi. Oo. Oh, oh. Ye, ye hadi yap da ye. Hak ettin sen bunu. Hak ettin. Sen bunu hak ettin. Sen bunu yemeyi hak ediyorsun dostum. Sen Sen böyle muazzam bir yaratığın yumurtasını yemeyi hak ediyorsun ama e, şey lazım. Şu an bunu yapmana gerek yok. Ben biraz daha purified water içeyim ya. Susamışım çünkü. Tamam acıkınca yumurtayı yeriz. Tamam ben görevime gideyim dümdüz devam ediyorum. Kuzeye gidiyorum. Sizinle görüşürüz. Sizlerle tanışmak muazzam bir zevkti benim için. Aa bu ne? Aa 44'lük silah. Harika. Git lan. Oğlum 44'lük tabanca aldık. Aa evet. Müthiş 40 vuruyor. Ama hiç mermisi yok. Tamam neyse kalsın. Bunun muazzam mermisi oldu ya. Şu an bunun muazzam mermisi oldu ya. Aciliti, çevikliği kesinlikle yükseltmem gerekiyor sonraki sefere. Aksiyon puanlarım çabucak bitiyor. Hem koşmak istiyorum, uuuu tepede kabin. Yani bu... Tepenin ucunda bir kabin varsa, bir kulübe varsa her zaman ilginç bir olay vardır orada değil mi? Bu ne hocam? Sen nesin? wow, wow, wow. vav! Wow. Okey, okey, okey, okey, okey, okey! Okay. Silah! Silah! Silah! Bir tane daha vardı bunlardan. Wow! Bunlar ne oğlum? Bunları görmedim. Bunlar yeni geldi. hu Ooo! Fast ve 11 vuruyor. Oo. Ben bunu bırakıyorum. Sen geleceksin. O Single action revolver, ivory grip. Learn abi. Single revolver. Alt patlar patlar varsa ben de varım. <gülüyor> Aç gözlerim yüzünden yeni oldu. Şey... Aa 10 milimetrelik silah. Yes. Evet. Evet. Short pump action. Oğlum bu ne? Deli gibi silah topluyoruz lan. Deli gibi silah topluyoruz ya. İyi ki buraya gelmişim ben. İyi ki buraya gelmişim. Bir pak harcadım. Birazcık da canım şeyim gitti. Mermim gitti ama çok iyi oldu. Burası daha bence kamp kurmak için gayet güzel bir nokta. değilmiş. Kamp kurmak için güzel bir nokta değilmiş. Benim hatam. Oğlum bi... bi... rahat bırakamadınız be. Oho. Okey. Hocam buradan vuralım. Sen lütfen uzaklaşır mısın biraz daha? Teşekkürler. Onları alayım ben. Tamam mısın? Sakinleştiniz mi abi? Sakinleştiniz mi? Ne var burada? Raider, Asbestos, Torso mod. Neden böyle? Ben buraya güya kamp kuracaktım ama kamp kurmak için iyi bir yer değilmiş. Ben de buraya koyayım, kurayım. İnşaat lütfen. Aynen bu burada olsun. Aynen tam şeyin yanında dur. Birazcık riskli bu kadar şeyde durmak ama. Hocam sen burada dur. Sen burada dur. Sen de burada dur. Sen de tam bunların ortasında dur. Oh be. Sen de böyle dur. Ne olur ne olmaz. Ha harika, ha çok iyi. Buraya bir da kurmuşken, kampı burduk buraya kurduktan sonra bir iki değişiklik yaptım. Ee, Angara işler yaptım bir iki tane. Ee, Siyahları modladım biraz. Artık ee, bunu kullanacağız. Ee, şeyimizin üzerine tüfeğimizin üzerine dürbün koydum. Ee, bir iki küçük değişiklik yaptım. Bunun ee, namlusunu uzattım, uzattım namlusunu. Elimden nasıl namlu göstereceğim bilmiyorum. Bunu bir kenara atmayı düşündüm. Sonra atmam gerektiğine karar verdim. Ee, biraz daha kullanabiliriz bence. Ta ki daha fazla cephane bulana kadar kendimize. Ve artık bundan ilerleyeceğiz. Bu, bu silah çok hızlı ve işimize oldukça yarar. Çünkü ee, cephanemiz tehlikeye girdiği zaman bunu kullanacağız. O da ki devam edebiliriz. Ee, bir de shotgun birazcık birazcık ulaştım. Ondan hamlusunu biraz ee, uzattım. Ama bunun için daha hiçbir silahimiz yok. Ee, Mermimiz yok, cephanemiz yok. Ama onu da buluruz yakında. 10 milimetrelik tabancayı içinde düşündüm Acaba yanımı alsam mı diye. Ama yine onun içinde cephanemiz yok yanımda. A collect 76. Tamam 20 atom alırım ha, hocam sıkıntı değil. Tamam perception'ımızı birazcık daha ittirip seviye atladığımızda. Ee, birazcık daha ittireceğiz. Bak et sanırım burası. Gelmem gereken nokta. Yine elim F5'e gitti quick save'e alacağım diye. Her an her şey yanlış gidebilir kafasında. Şu ne kadar iyi bir mesaj acaba başımıza gelecekler konusunda bir ön bilgilerim. İlk önce konuşmayı deneyeceğim ben bu iftlerle ya olmadı vururuz. çok da önemli değil yani bu iftlerin ölmesi kalması. Evet. O tarafa doğru gidersek elimize kan. Selam. Sen kontrol edilir mi? İlk önce patronla bir konuş bakayım. E konuşalım şu cihaz üzerinden. Ne? Selam, ben patronunuzla konuşmak için geldim. Peki şifre ney? Mavi tuna koçum, passwordı biliyoruz. Blue Daniel, mavi tuna. Hadi gir bakayım. İyi, güzel. Patron ana binada. Onu bekletmek istemezsin. Okey, bir orada. Büyük bir yermiş ha. Ha, bir düzine insan görmüyorum lan ben burada. Hatta. Vatsla hiçbir şey algılayamıyorum. Ben mi körüm yoksa hiç kimsem yok? Tek kişi gördük şu an sadece. Bu erişleri öldürüp devam edebilirim ben yoluma. Ha, burası da ilginç güzel bir mekan. Bu mekanlar hepsi böyle sarı ışıklı falan oluyor ya. Sarı ışığı çok sevmiyorum. Aa futbol topu çok iyi lan. Bak diyor burası ne kadar geniş bir yer. Maryland'deyken birçoğumuz orada sıkışıp kalmıştık. E yani A Fusion Core vardır diye şey yaptım ama yokmuş. Fallout 4'ten alışkanlık burası, Neresi, neresi, neresi girer gelmez burası. Duymadık diyor şeriften. Halbuki kendisini öl öldürmüştür. Better'ların herif. Hep böyle uçuk kaçık bir herifti. Hocam selam. Ben ne olur ne olmaz bir karizma arttıracağım Belki karizmaya ihtiyacımız olur diye. Aç mıyız biraz açız. Deltklau ÇAK! Aslan parçası be! Hak ediyorsun Karakeşi, hak ediyorsun. Roper. şifreli içeri giren sen misin? Birisi, muhtemelen işe yarayacağını düşürüp birisi sana verdi. Evet. İsmim Roper. Şimdi benim havamı oluyorsun Açıkla bakayım. Ee, Waverd'ı yalnız bırakmanı istiyordum senden. Is that so? Öyle mi gerçekten? Peki neden yapayım bunu? Çünkü ben Crane'im ve hazinenin nerede olduğunu biliyorum. Tabii öylesindir. Ama senin hazinenin nerede olduğunu biliyorsan dinleme dinlemeye hazırım. <gülüyor> ee, wow, Tamam. Okay. Adama direkt saldırabiliriz, karizmamız işe yaramıyor ne yazık ki burada. Ee, biliyor musun? Belki gerçek hazine arkadaşlıktır ha. Tüm bu zaman boyunca belki arkadaşlığı aramışızdır. <gülüyor> Espirilisin bakıyorum da. Peki hazinenin nerede olduğunu söyleyecek misin? Yoksa zamanı mı diyorsun? Hocam arkadaşlığımız yeterince değerli değil miydi senin için? Ya, hazinenin nerede olduğunu bilmiyorum ama senin için bulurum yani. Yapabilirim bunu. Gözlerim kulaklarım iyidir. İyi şeyler duyar iyi şeyler görür. Tabii ki öyle yapacaksın. Now get Hazine'nin yerini ilk önce bana söylersen güzel şeyler yaparız diyor. Oo. Hocam ben önce buradaki hazineyi bir şey yapabilir miyim? Çünkü uf. Siz burada iyi misiniz ya? Siz burada fena of. Abi. Çok iyi lan. İstersen bazı şeyler yapabiliyorum. Ha oh, mesela bu çok ilginç. Ben buna short scope koyabiliyorum. Ve short scope buna çok işe de yarar. Tüfek olarak çok iyi iş görüyor çünkü bu. Range'i 204 abi. 204 hunting rifle'ın av tüfeğinin şeyiydi yani. A true medium var ile Ama onu yapamıyoruz çünkü T-swap'a ihtiyacımız var. Screw you. Okey. Berbat ile birlikte. Buradan çıkabiliriz. Ya burası ne kadar güzel bir yer ya. Her şey var lan burada. Abi... Blue Screws mi? Fire Axe. Yani açıkçası bir balta konsepti şu an 37 abi. Sal sal bunu sal. Bunu alıyoruz. <gülüyor> <Here is> Johnny. <gülüyor> gerçek bir survivalist olduk. Apalatya dağlarında milleti kesen gerçek bir survivalist olduk. Nereden? En az 12 kişi. Bir kişiyi daha şimdi gördüm. Aa sanırım. Tamam, düşesin yanına dönelim. Hadi dönelim. Tabii, normalde oradan düşsem şu kazıklara çakılmam lazım ama... iyi ki oyun beni bu... Deneyimden azalt etti. Ne oldu Gel lan. Şerefsiz seni. Ben bu baltayı kullanırım. Ben bu baltayı deli gibi kullanmaya devam ederim. Oğlum, çok eğlenceli bu baltayı kullanmak ya. Üf, baltan üzere kan oldu. Abi harika ya bu baltayı kullanmak. <gülüyor> Forest oynadığımı hissettim bir an. Ağaçların arasında elimde baltayla yürü, yürürken. Hehey. Hey. Bu kampın burada çok iyi oldu ya. Tek bir sıkıntımız var şu an ileride. Ee, i̇leride şu şu şeylerden var. Tabii bilmiyorum şu an respawn mı ama. Tamam, devam. Geri dönüyoruz. Bu sefer aşağıdan gidelim. Bu sefer aşağıdan gidelim, dağdan gitmeyelim ve... Farklı coğrafyaları keşfedelim. Farklı şeyler yapalım. Ben şey anlamıyorum ya. Bu silah neden mermisi az da bu silahın çok fazla mermisi var. Çok ilginç geliyor bana. Şu, Bu, bu silah çok OP şu an. Çok OP. Çok güçlü bu silah. Yani bir av tüfeği kadar isabetliliği var. Bir av tüfeği kadar menzili var. Bol bol mermisi var. Tavancı olduğu için perklerime çok uygun gidiyor şu an. Elimde tabanca varken %10 daha hızlı gidebiliyorum. Abi çok ilginç ya. Yolu takip edersek çıkar mıyız bir ara? Evet evet yolu takip edersem Waver'da doğru gideceğim doğrudan. Fallout oyunlarında yolları takip etmek muazzam bir şey ya. Çok büyük bir keyif veriyor. Abi bu oyunun müzikleri harika ya. Yani bu oyunda Fallout'un genel olarak müzikleri çok iyi ya. Abi süper ya. Sen kimsin lan? Sen süper mutantsın. Ah Sen kafan ne giydin öyle ya? Okay. Dolan. Harika. Hiçbir şey yok sende. Dur. Lan ne kadar gereksiz bir silah. Lan Oh Bu silah süper abi Ve de neden herkeste bu silahtan var Blood Eagle mı? Orada bir Raider var Beni gördü mü? Görmedi Beni vururum ki Ben sizi görmemişim özür dilerim ben sizi görmemişim ben sizi görmemişim çok fazla köpek var çok fazla köpek var Yukarı tırman yukarı tırman Tırman siz buraya nah gelirsiniz Lan durun lan Kaçıyorlar ha Çıkamayacağımız bir noktaya geldikleri zaman kaçıyorlar nereydisiniz lan Aa dur birisi burada Yok gölgeymiş Kaçma lan tam buradayım buradayım gel gel ne yapacaklarını şaşırdılar ben yukarı kaçınca sen öldün seni yiyeceğim ben he, he. diğer nerede he, he gaz maskesini ne giydiğim zaman gözlüğüm de yerini alıyormuş o yüzden gaz maskesine geri döndüm çünkü ee, gaz maskesi daha önemli. Hastalıklardan koruyor beni. Aa, bunu öldürmüş şerefsiz. Hocam intikamını alacağım. Söz veriyorum. Aldım. Yani. Oo. Wow. Campaign hat. o harika. Barut aldık. Onu da alırım. Militere amobek her zaman şeydir. Aa, campaign hat. Bakalım. DNS arasındaki fark ne ki Ranger atı ve campaign hatının? Oke okay, bu açık renkli. Önünde bir şey yok. Sembol men yok. Bu koyu renkli. Önünde bilmem bir şeyin sembolü var ama açıkçası sembolsüz ve açık renkli olanı tercih edebilirim şu an. Böyle devam ya. Oyun çok güzel ya. Çok güzel bak var. Hoşuma gidiyor. Hı, hmm, goo'lar var önümüzde Oke. Okay. Bu oyundaki arabalara bayılıyorum ya. Abi çok iyi ya bu oyundaki arabalar. Ya bilmiyorum bu nasıl bir tarz nasıl bir Design Üstü bu bir tasarım anlayışı ama Her neyse hangi kategoriye girerse bu buna bayılıyorum ben. Çok hoşuma gidiyor. Çok fazla fast travel kullanmak istemiyorum çünkü Genel olarak böyle oyunlardaki şeyimdir bu. Ne kadar az fast travel kullanırsam o kadar fazla yer keşfediyorum. Doğal olarak oraya buraya geliyorsun. Çok hoş şeyler oluyor. Görmediğin şeyler görüyorsun. Bazı rare encounter'lar falan görüyorsun. Çok güzel oluyor. Çok hoş oluyor. Burası neresi? O burası güzel bir yermiş. Güzel bir manzarası var. Sen, siz beni gördünüz tabi. Peki bu kamp tanelerimiz var? Voo. bunu almadım. Okey. Burası güzel bir manzarası olan, güzel bir yer. Oo. Başka bir kamp alanı. Ee, başka bir şey yok mu ya burada? İşime yarayacak, bir şeyler dışında. ya Yau Goy ölmüş burada. Bunu alırım, bunu da alırım. Okey, buradaki bir şey Yau Goy öldürmüş. Bu da buraya saklanmış. Abi, bayağı bir şey mi oldu? Bayağı bir haydutum oldu. Death from above mu? Haylan, dur dur, şu an, şu an iyiyim oğlum. Bikler bomba düşecek. Nereye düşecek? Dur dur nereye düşecek görebiliyor muyum? Nereye kaçacağım? Abi Waver'da Waver'dan oraya düşmez büyük bir ihtimalle. Oğlum ben onu görmek istiyorum ya bir nükleer bomba görmek istiyorum şu oyunda. Çünkü neden olmasın? Dünya yeterince görmemiş gibi. Nereye, nereye düşecek nasıl öğreneceğiz ya nereye düştüğünü? Ölmeyelim ya şu görev yapmadan ölmeyelim. Keneler sizinle uğraşamayacağım ya. Hiç uğraşamayacağım. Nükleer bombanın düşünü görmek istiyorum. Tamam bu, bu göreceli olarak biraz daha iyi bir yer. En azından mantar bulutu görelim. Aa oh, patlama. Ses hala gelmeye devam ediyor. Bombanın nereye düştüğünü haritada göremiyor muyuz ya? Legend gibi bir şey yok mu acaba? Wow wow wow wow. wow. Bu taraftan geliyor ses. Baktığım yönde ne var abi? A, burası. Okey gösteriyor nereye bomba düştüğünü. <gülüyor> Herkes toplamış bombayı izle. <gülüyor> çok iyi. Çok iyi. Tamam. Aman boşver tamam o şeye geçelim. Çok da sıkıntı değil. Şu binaya gireyim. Şu binaya girmemiştim sanırım daha önce. Selam. Lütfen bana zarar vermeyebilir misiniz? Lan! Güzel. Ha, Weapon Workbench varmış zaten. O çok başka bir yerde yok. Ne bağırıyorsunuz ya? Aa sen? Biraz legendary bir abim Evet. Ama çok da bir şey yokmuş üzerinde. Sen kimsin? Okey. Bu şerefsizler başka insanlar diyemiş ha. İnsan kemikleri falan var bunlarda. Susuz muyum acaba? Çok değilim şu an. Çok susuz gibi görünmüyorum. Aç gibi de görünmüyorum çünkü Dead Claw e, ölümcül pençe omlet yedik. <gülüyor> Böyle bir lüks mü olur abi? Düşes bütün bunları kendi inan kendi kurmuş. İyi, e, bir de biz konuşalım bakalım. Halt be! Kara keçi. Selam Düşes. You're back. You managed to get those punks out of our hair yet? Yeri döndün. O heriflerle de anlaşabildin mi? Şey Yapabildin mi? Onlarla bir anlaşmaya vardım. Ee, şimdi hazinenin nerede olduğunu bulmamız gerekecek. Ah, oh, bu mu yani <gülüyor> <gülüyor> <Bu muyum>, hepsi? <gülüyor> bu işin nasıl sonuçlandırılması gerektiğini gerekiyor herhalde. Tamam, artık bu hazineyi bulmamız gerekiyor bu durumda. <gülüyor> e buluruz ve Ama iyi yaptın. <gülüyor> Güvenildiğini gösteriyor. Belki, belki güvenilebilirsin. Ama hala benim insanlarım, insanlarımın olayı mevcut. Bazıları bir kovalıyordu. Şüpheli insanların peşinden kovalıyorlardı. Yani o ikisi bayağı sağlam insanlardı aslında. Başlangıçta bir şey gelmiş olmalı. Onları bir takip et, belki şu Crane hakkında bir şeyler öğrenirsin. Tamam. Peki sen bunlara ne görev verdin, ne, nereye yollamıştın? Well, e, i̇lkinin adı Polly. Onla şeyle takip <gülüyor> edebilirsin, <gülüyor> Pip boyunla takip edebilirsin. İkincisinin ismi Sol. İkisi çok yakın. Birincisini bulursan ikincisini de bulursun. Benim için onları bul ve ben de sana yardım edeyim. Ee, ne ödüyorsun ne kadar ödüyorsun? O 100 caps. Bir şey söyleyeceğim. 50 caps, e, 50 kapağı çok eee laf söylemiştim. Sonra şu an hala 12 kapağımın falan var. <gülüyor> o kadar saatler sonra. Ee, Tam bulacağım. Ne olduğunu bulacağım. Nereye gittikler hakkında bir fikrim var mı? Ya izini sürersen bir şekilde sinyallerden anlarsın. Bir sürücü vardı onların üzerinde. Tamam ne olduklarını bulurum onları. Teşekkürler. Onun frekansı şu şu şu falan. Ha, en azından bir bul bakayım ne ne olmuş ne olacakmış. Ha! Yes, level 6'ya açıldık. Şey level 6'ya ulaştık. Yeni görev geldi. Harika. Hepsimiz de arttı. Süper. Bir de bazı speed checkler olacak. Yine perception gerektirecek. Sağlam perception gerektirecek. 8 perception, 9 perception falan. Onları bir tamamlayalım. Aa. Aa çok iyi lan. Pek digin duru. İnsanın kamp buraya kamp yapmış. A bunları çalabiliyoruz bak. Çalalım abi. Çal lan şunu çal. Banyo banyoyu çal. Banho'yu çal. Biraz well oldum. Abi çok iyi. Ulan kara keçi. Ulan kara keçi. Tam bir apalaç yalısına, yalısına. Doğaya ona buna her şeye meydan okuyorsun, hayatta kalıyorsun. Sonra dönüp bunu çalıyorsun. Çünkü senin günlük rutinin bu değil mi? Tamam abi bir şey yapalım bakalım. Sen. A, 5 kep çok iyi lan. Sen ne kadar güzel bir insansın ya. Aa birisi power armor ile buraya geliyor. Selam. Nasıl yapacağımı bilmiyorum onları. Aa Space mi? Nasıl selam vereceğimi bilmiyorum daha. Çok utanıyorum. Onu bilmediğim için. Çok yakından geldi lan. Yoksa yine aynı bölgede mi patladı? Ard arda nükleer bomba mı patlatıyorlar onlar? <gülüyor> Birileri ard arda nükleer bomba patlatıyor. O, perk paketi ka kazandık. Aç aç. Neler gelecek acaba? Moving target. Aa lan. Can do Aha, concentrated fire. Perception artırmaya devam ediyoruz abi. Artır. Bana bunlardan birini verecek. Ben bunlardan birini şu an almak istemiyorum. Bunlardan biri var zaten. E o zaman Acilite'ye gidelim. Madem çok sevdiğimiz şeyler gelmedi. Bu güzelmiş abi ben bunu alıyorum. Üf, gunslinger. Yüzde %10 daha fazla hasar vereceğiz böylece. Ben böyle dinleyici bu haritada mı göründü yoksa ben mi bulmam lazım? Benim olmam lazım. Ha evet, haritada göründü. Harika. İyi oraya gidelim. Aa, harita şeye bağlı kalmam lazım. Okay. Radyo istasyonuna bağlı kalmam lazım. Okey, tamam abi. Okey, ben oraya gidene kadar çalacak mı? Tamam abi, çalsın. Sıkıntı değil. Robilerim var? Aa yok, yerleşimciler var orada. merhaba. Merhaba siz... Aa bir şeyler oluyor. Ne oluyor lan? Reders. Okey, başkası yok sanırım. Siz bana saldıracak mısınız? Bana saldırıyorlar. Okey. Bana saldırmayacaktınız. Bana saldıran mı Çok kötü atış ediyorsun ha. Lan! Dur, dur, dur, dur, dur! Siz bana neden saldırdınız hocam? Raiderler şey değil mi? Az önce konuştuğumuz adamın, anlaşma yaptığım adamın, o okay abi hazinelerini bulacağız, paylaşırız dediğimiz adamın adamları değil mi, şeyleri değil mi? Elemanları değil mi? Selam. Hey, ne demek? şapkanı çok beğendim. Teşekkürler diyor yardım ettiğiniz için. <gülüyor> çok çok acımasızlar umarım bizden birisi olduğu için çok teşekkürler. Şansı bulunduğunda foundation'u bir fırsat bulunduğunda foundation'u bir ziyaret et. Foundation ya? Burada daha önce scorched vardı gördüğünüz gibi şurada <gülüyor> scorched bedeni var ve kesinlikle kaldırmaya uğraşmamışlar. Hey burada hastalıklı bir abi cesetleri bir kaldırsaydınız ya. Biz birbirimize bağlı kalırsak foundation'u vakfı ee, geliştirir ve burada medikal başlan kurabiliriz. Başka bir o manyak lan bunlar sürekli atıyorlar. duruyorlar. Büyük ihtimal aynı yere. Evet. Hocam bu cesetlerin yana neden yerleşiyorsunuz ya? Sağlıksız bir kere. Ama siz bilirsiniz. Ben bir bunu çakarım. Bir de neyi çakayım? Bir de bundan çakayım. Birazcık iyileşirim. Yavaş yavaş iyileşirim şimdi birazcık daha canım bilecek çünkü bu yuklar her yerde kaybolmuşlarsa eminim başlarını belaya sokmuşlardır. Ki benim de başımı belaya sokmam gerekiyordur. Aa burada bir şeyler olmuş. Scorched, scorched. Hepsi boş tabi. Neden dolu olsun çünkü. Ölmüş yani. Burada muazzam bir savaş dönmüş. Gulli production dog. Al abi. Patron. Bu iş çok kötü ya. Sıkıntı yani. Çok acı çekiyoruz. Yani e, yeterince cevap alamıyoruz buradan. Kurudu gitti burası. Biz de kuruduk. Bunların makineleri çok iyi durumda değilmiş. Tam alayım ben bunu. Okey. Şimdi madene gideceğim değil mi? Gaoli madenine gideceğim. Düşesin. Muhafızlarını bulmak için. Burası nasıl bir yer peki? Aa Scorched var. Onu uzaktan hallederim. misafirlerimiz var. Hayır, misafir benim. Ev sahiplerimiz var bu rumu. Hey, hey, hey. Ne oluyor ya? Ey, sakin olun. Herkes sakin olsun. Gerek yok böyle agresif şeylere. Ooh. Devre. Devre parçalarını kullanırız. Yani daha kullanacağım şey görmedim ama kullanırım. Abi, manyak mısınız ya? Herifler hack falan açmış herhalde. Bir şey olmuş sürekli. Sürekli sürekli bomba yolluyorlar. Neyse, ben de sürekli bomba yollayabilsem yollardım yani. <gülüyor> İzlemesi çok keyifli oluyor. içeride de baya birileri ölmüş, kalmış falan. Güzel. Abi çok ilginç. Hasarı veriyor. Mermi hasarını veriyor. Snake atak kritiğini sonradan ekliyor. Çok ilginç. Her zaman yapıyorlar ya. Her zaman yapıyorlar ya. Fallout oyunlarında her zaman tuvaletten bir şeyler yiyen birileri oluyor. Her Fallout oyununda. Bu ne abi? Ne? Özür dilerim seni görmedim. Şurada bir var. Ulan tüh. Hala görmüyor ha. Evet evet oradayım ben. Aa ölmedi. Aa gördü birisi beni yoksa yok Bunu tam tam olarak görmedi. Atışın geldiği yöne doğru sıkıyor. Mantıklı bir karar. Oyna abi. Okay, gang Hadi arkadaşlar, patronun emirler var. Bugün burayı işleteceğiz dinamitlerle onlarla bunlarla. Herkes bu sefer güvenli bir mesafede dursun lütfen. Tommy sen dokunma şunlara tamam mı? Bu ay iki kişi daha az olmamızın sebebi sensin. Carl lütfen bunun içine etme. Oke, okay, siz çok iyi çalışan bir ekip değilmişsiniz. Oke. Okay deyip ye yapışkan. Umarım bu görev serisinin sonunda büyük bir kasa vida verirler bize. Hey sen, vurma beni. Ben insan. Tam insan. Selam. Ben insanlığını kaybetmiş bir keçi. Selam. Hey hey hey hey. hey. hey sakin ol dostum ha. Steam pakın olduğunu söyle lütfen. Burada canım yanıyor. Al, steam Oh thank thank Teşekkürler. Hala dışarıda iyiliğin olduğunu bilmek güzel. Demek yardım gelen yardım sensin. Öyleyse senin bacaklarına konuşurum şu an. Düşe seni yola da. Eğer sen solsan evet. Ya yardımı takdir takdir ediyorum ama yardıma ihtiyacı olan ben değilim şu an. Görürsün ya bu Scorch'lar, hastalıklar bara geliyorlardı baya. Ya biz de onların yuvalarını bulup temizleriz diye düşündük. Pek başaramadınız sanırım. Ya ba üzerimize çöktüler biz farkına varmadan. Bizi biraz derine kovaladılar. Ben biraz sesler duydum. Sanırım arkadaşım yaralandı. Ayrıldık konularda. Gidip Polly'yi bulman lazım. On ölmesinin sebebi ben ol olamam. Lütfen onu bul. Lütfen poliye söyle. Onu kurtaran benim ol ol olamadığım için lütfen Polly Polly'den özür dile. En azından özür dilediğimi söyle. Söylerim. Sen de çabuk kalktın ha ya. Whisky botul. Whisky de içmiş ha. Ölme önce son bir tane diyerek. Selam. Ne olan ses mi duydunuz? Arkadaşınızın beyni patladı belki onun sesini duymuşsunuzdur ha. Ne burada bir sorun yok. Orada bir sorun. Ne neredesin lan? Ha yukarıda var. Yukarı çıkın abi. Harika. Harika. Var mı başka çıkan? Merdivenler çok güzel. Bak merdivenler yukarı çıkmak için muazzam bir yol. Merdivenleri kullanın ya. Merdivenler süper bir yol. Aa aşağı düştü gerizekalı. Merdivenleri kullanamadı. <gülüyor> Çıkın lan. Aa çıkamıyor. Tamam abi. Sen beni gördün sanırım orada? ama. Aa çıktı bir size. Selam. Tamam hocam gel. Hafif bir lag var ama sıkıntı değil. Ee, benim yaşamım bitiyor. <gülüyor> yaşamım bitiyor. Canım azal, Aslında aynı şey. Steam pack ne kadar etkileyecek? Wow iyileştirir. Steam iyi iyileştiriyor. Hayat güzel. <gülüyor> Bu noktada hayat çok güzel. Oho daha aşağıya gidiyoruz ha. Wow süper. Harika. Bayıldım. Aslı neresi abi? Nereye gidiyor burada? Wow. Ha lan bir şey koyar insan buraya. Yani bir kola aldık. Soğuk soğuk bir kola aldık. Ilımış kola aldık aslında. Ama olsun tamam devam. Daha da derinlere inelim. Burası büyük bir Hey! Someone Birisi orada mı? Buradan kaçabilirim aslında. Polis misin ha? Aa! Oho. Hoi. Merhaba Poli. You are a sight for sore eyes. Geldiğine çok sevindim. Ölmedin ha? Ölmedim. Buraya gelirken genç bir adam gördün mü? 20'lilerinde. içinde biraz fazla kuşun taşı olabilir. Gördüm gördüm. Ona bir şey yaptık yani güvenli artık hayatta mı? Ah, atarın ah, çok teşekkürler. Bunu duymak çok iyi. Sen de ben birbirimize yardım edebiliriz ha? Sen benim ve burada tüm yardım et. Sen de beni buradan taşırken her şeyi küle çeviririm. Tamam, anlaştık. Anlaştık. Şimdi boz geliyor, değil mi? Bunu duyduğumu mu? Birçoğu geri dönüyor. Bunlara şey yapalım ha. Bu ne lan? Bu ne lan? Bu lan? kafasını aldım. E iyi. Selam hocam. Of, of. Of Gel gel gel gel gel gel Scorch Wanderer Aaaa Hepsi hepsini aldık okey Neden bu bana zarar vermiyor? Silahın bana zarar vermesi gerekiyor Kim saldırıyor bana başka? Okey alırım bunları. Okey siz baya bir düşmüşsünüz. Sen fusion cell mi kullanıyorsun acaba? Sen lütfen ölür müsün artık? Tamam mıyız? Aaa plan var. Ah single action revolver. Yes. Yes. Yes. O Treasure map aldık. Harika. O Hazine haritası. Abi. Çok mutluyum şu an. Altı patlar yapabileceğim. Gerçek bir altı pat. Yani gerçek bir altı patlarımız da var aslında ama. Nerede bu kadar sevindim bilmiyorum. Altı patların hangi mermiyi kullanacağını da bilmiyorum. Ama sevindim işte. Bilmiyorum. Şu an... Saçma bir rastgele. Neden siz bir sevinçti? Boş verin, sevinelim ya. Nedensiz olursa olsun. Sevincin her türlüsü okey. Ah. Really Bunları alırım. Bu daha fazla yardımcı olamayacakmış çünkü. Cephanesi tükenmiş. Dur dur dur. Notes. Yay. Ne no, bu? Ben bunu biliyor muydum? Ivory grip zaten biliyorum. Ah. Altı patlar yapamayacakmışız zaten. Altı patların parçasını nasıl yapmayı öğrenmişim ben. Bana ne abi altı patları kendisini yapmayı bilmiyorum ki ben. Hayda yine savaş var. Selam. Aa yok siz şeye karşı savaşıyorsunuz. Şey, ghoul'ları. Hallettiniz mi? Ayo. Anlaşıldı. Skorts ve gullar birbirlerini sevmiyorlar. Abi nasıl ya burada setlerler vardı? Ne oldu lan buradaki setlerlere? Burada yerleşimciler vardı. Yardım etmiştim ben onları. Aa. Neyse, we burada geldik zaten. Çok da bir şey fark etmeyecek. Hocam kolay yapsın. Neyse göreceğiz hocam. Meşgul görünüyorsun sen. Merhabalar. Bak nasıl? Geldim. Gelin sonda diyor ama bizim kızımız nerede? Çantamda. Ну <gülüyor> getirdim ben kızı. Ha, kızın kabasını çıkarmam lazım. Abi. Çok iyi görünmüyorsun kızım. Kaçes? Düşes, iyi de hissetmiyorum inanır mısın? Neden onu buraya koymuyorsun diyor? Nereye um, koyacağım da Buraya mı tam buraya koyup? Bu <gülüyor> çok hoş. Tabii ki işimize yaramayacak. Ah Paul ya bu hep benim Solomon, e, no. benim atam. Salamon lütfen not... dur yapma. Uh, Düşer lütfen bana temizlediğini söyle. Yüzde seksen eminim sanırım. <gülüyor> tamam tamam dur ben ben hallederim. Summer bir robot robotik şey var dükkanı var. Solomon dur diyor yerinde kal. Bunu sorduğum için üzgünüm ama. Lütfen bize yardım edebilir misin? Ben değerli şeyini veririm, karşılığını veririm. Polya yeni bir vücut bulmamız lazım. Crane ve hazinesi hakkında bildiğim her şeyi anlatırım sana. Lütfen evet de. Sen için evet diyeceğim be. Sen çok şey görüyorsun orada, mazlum bir görüyorsun. Treasure, hazinenin yerinde tüm bu zaman boyunca biliyor muydun yani? Burada ne yapıldı? Ya bak bu işler karmaşık. Ama bizim için bunu yaparsan sana her şeyi anlatacağım her şeyi. Kötü detaylarda vereceğim. Sevmeyeceksin. Buraya koca bir Assaultron gövdesini mi getirmemi istiyorsunuz yani? O konuda rahat olun. Tamam, sen Assaultron gövdesini bulursan ben insanlarımı yollayacağım oraya alacaklar. E, Polly, bu yeni gövdeyi nereden bulacağız? <Sessizlik> Summersville'de mi? <mı? Sessizlik> yeah. Tamam, o dükkanda, Summersville'deki robotik, robotik dükkanında. Hayır, robotik dükkan sahibi var. Ben harabe bir dükkanda bulacağız sanıyordum. Uh, up, if, if you know İçeri girmesi çok mümkün değil ama sen bir yolunu bulursun. Tamam yaparım. Sen hayatımızı kurtardın. Gerçekten. İç sürücüyü Polly'nin yeni vücuduna koy. Ben de şey yaparım. Vücut iyi durumda olsun. Yani hasta masarı olmasın. Sıfır olsun yani. Tamam, okay, güzel. Ya sürekli riske giriyorsun ama bizim sen çok borcumuz olacak bunu yaparsan. Hala hazırda borcunuz var gibi hissediyorum. Seviye atalım, yay! Ve değerli dostlarım Mirfoad 76 bölümde bu sonuna geldik. Artık bu quest'i yapmışken, şey yapmışken bölümde burada bitirelim. İzlediğiniz için teşekkürler. Keyif aldıysanız beğenilerinizi, like'larınızı eksik etmeyin. Daha fazlası için abone olabilir. Ee, kanala destek olmak için aşağıdaki katıl butonundan üye olabilirsiniz. Sonraki bölümde görüşmek üzere. Hayatta yüksek çözünürlükte kalmanız dileğiyle. Bay bay.